Hello, Hayatımda bir şey varken konuştuğum için özür dilerim. Beni tam da öyle yemeğim yerken yakaladınız da. Ve üstüne üstlük daha yemeğimi bitirmemiştim bile. Korkarım arkadaşlarım benim yokluğumdan faydalanıp her şeyi silip süpürecekler. Onları görüyorsunuz öyle değil mi? Şuradalar işte yerde. Kelebek, salyangoz ve ön ayaklarımın hemen ucunda duran kertenkele kardeş. Bu ormanda yaşadığım için kendimi çok şanslı sayıyorum. Müzede gezerken gördüğünüz diğer eserlerde birçok hayvanın doğal ortamlarında olmadıklarını görebilirsiniz. Aslına bakarsanız ben Almanya'da çok ama çok meşhur bir tavşanım. O kadar meşhurum ki tablomu yapan sanatçı beni Kutsal Roma İmparatoru II. Rudolf için resmetti. Rudolf tavşanları çok severdi. Çünkü kendisi de gençliğini bir görseydi ona benziyordu. Bu tabloda çok genç bir tavşan değilim. Neyse gördüğünüz gibi sırtımda gri tüyler var. Serhatçı'nın güzel kürkümü boyamak için ne kadar çaba harcadığını görebiliyor musunuz gerçekten de? Çok ince bir fırça kullanmış olmalı. Boynumun etrafındakilere bakar mısınız? Bir de uzun siyah bıyıklarıma bir bakın incecik. Hemen burnumun etrafındalar. Kulaklarımın içine ne kadar yumuşak olduğunu hayal edebiliyorsunuz öyle değil mi? Gözlerimin de ne kadar parlak olduklarına dikkat edin. Tabii bunda çoğunlukla sebze yiyor olmanın da etkisi var.